Mahmut, 189 artı 608 işlemini nasıl yapacağını bilmiyormuş. 189 artı 608'e eşit olan seçeneği bularak Mahmut'a yardım edeceğiz. Ne dersiniz? Bence yardım edebiliriz. Evet, şimdi seçeneklere bir göz atalım. Aslına bakarsanız seçeneklerin hepsi bir yüzlükle başlıyor. Peki buradaki sayıların hangisinde bir yüzlük ya da bir tane yüz var? 189'da yüzler basamağındaki rakam 1, o zaman bu 1 yüzlüktür. Devam edelim, sonra 6 yüzlük geliyor. Acaba bu nereden geliyor? Bir bakalım. 608'de yüzler basamağındaki rakam kaç? 6. Bu 6, 6 yüzlüğü temsil ediyor. 1 yüzlüğün ve buradaki 6 yüzlüğün nereden geldiğini gördük. Şimdi sırada 8 onluk var ve seçeneklerin hepsi şu ana kadar aynı. Bakın hepsinde 8 onluk var. Peki bu 8 onluk nereden gelmiş olabilir? 189'un onlar basamağında 8 var. O zaman bu 8, 8 onluğu temsil ediyor. Sıradaki ifadelere baktığımızda seçeneklerin artık aynı olmadıklarını görüyoruz. Bunun için de seçenekleri tek tek incelememiz gerekiyor. Birincide 9 birlik var ve bu 9 birlik, 189'un birler basamağındaki 9'dan geliyor. Son olarak bir de 8 birlik var. Bu da bakalım 608'in birler basamağındaki 8'den geliyor. Artı 8 birlik. Evet, birinci seçenek doğru gibi görünüyor. Şimdi bütün basamaklara baktığımızı, ama buradaki sıfır hakkında hiçbir şey bilmediğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Hmm, acaba onlar basamağındaki sıfıra ne oldu? Bu sıfır onluktur, öyle değil mi? Sıfır olduğu için de bu ifadenin değerini değiştirmez. O zaman birinci seçeneğin Mahmut'un yapmaya çalıştığı toplama işlemiyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer seçenekleri de inceleyecek olursak, ikinci de iki tane 8 onluk var. Birincisi burada tamam ama 608'deki 8 birler basamağında. Bunun için burada onluk yerine birlik yazması gerekir. Son seçenekte ise 8 birlik var ama buradaki 9 birler basamağında, onlar basamağında değil. Onun için burada da onlar yerine birler yazmalı. Kısacası, bu iki seçenek doğru değil. Hadi bir tane daha yapalım. 525 artı 379'a eşit olan seçeneği seçiniz. Sayıları parçalayalım mı? Yüzler basamağında bir 5 var. Bu 500 demektir. Sonra burada da yüzler basamağında bir 3 görüyorum. Bu da 300 demek. Sonra onlar basamağında 2 var. Bu iki tane 10 yani 20 eder. Burada da 7 var, yani artı 70. Son olarak birler basamağında 5, burada da 9 var. Şimdi de buraya yazdığıma eşit olan seçeneği seçmem gerekiyor. 500 artı 300. Birinci seçenekte ne 500 ne de 300 var. O zaman bunu eliyorum. 500 artı 300 artı 20 artı 70 artı 5 artı 9. İşte bu, son seçenekte. 9 yerine 90, 70 yerine de 7 yazmışlar. 7 birler basamağında, onlar basamağında değil ki. Öyleyse, bu seçeneğin de elenmesi lazım.